hocam merhabalar. Merhabalar. yayınlar. Teşekkürler. Futbol Anadolu Futbol Anadolu'da ekstra futbol programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konuğumuz Levent Kartop Sayın hocam. Hocam öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de. Katılımcılara da herkese i̇yi, iyi akşamlar diliyorum. Yayınınızı Yeni kutluyorum hepinizinle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gecenin sıcak maçıyla başlamak istiyorum Beşiktaş. Kayseri Sporu 0 mağlup etti. Maçı izleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama evet, şu anda. Süper Lig'in yeni lideri oldu. Bu maç hakkında Aynen düşüncelerinizi bak, önce almak istiyorum. Çok pozisyonlar da var. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş yani kazanmasını bildi. Ve önemli bir galibiyeti aldı. Yani şu anda da Lig'in yeni lideri de Beşiktaş oldu. Onları tebrik ediyorum. Peki Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında ee, ne düşünüyorsunuz? Hangi teknikler favori sizce? Valla şunu söyleyeyim. Bu sene e, şunu söyleyeyim. Bütün alt ve üst taraf e, birbirinden kopmayarak gidiyor. Yani, lig, yani son yılların en güzel ligi diye düşünüyorum ben. Yani taraftar olsa daha güzel olacak bu maçlar ama e, maalesef taraflarsız devam ediyor şu pandemide olan dolayı. Valla şu anda herkesin e, şampiyonluk şansı üst tarafın bence e, eşit diye düşünüyorum. Buna Alanya'da dahil diyorum. Çünkü Alanya'da gerçekten de yarış bırakmayacak. Antep'te katıldı son zamanlarda. Ha, ama Beşiktaş olsun, Galatasaray, tabii Fenerbahçe bunlar. Ee, bir adım daha önde tabii. Bir sürpriz çıkan mı peki Alanya Spor, Gaziantep, Hatay Spor? Peki, e, yani Hatay Spor için daha erken bunları konuşmak ama Hatay da bu ligin başarılı takımlarından bir tanesi. Hem Ömer Hoca'ya hem ekibini gerçekten de tebrik ediyorum. Önemli katkılar sağlıyorlar Hatay'a. Ligin yani yeni takım olmasına rağmen sanki yıllarca Süper Lig'de mücadele etmişler gibi gayet özgüvenler. iyi bir kadro kurmuşlar. Kadro kurmak çok önemlidir. Yeni çıkan takımların kadro mühendisi çok önemlidir. Ömer Hoca ve ekibi gerçekten de bu işi çok iyi yaptılar. Ve de semelesini de alıyorlar. Onlara da buradan başarılar dileklerimi iletiyorum etiyorum. İnşallah bu şekilde yarışı bırakmazlar diye düşünüyorum. En azından yani UF halk bası olur, şey olur, yukarıları oynaması ee, ilk senesinde çok büyük bir düşünüyorum yani. Peki bir Trabzonspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Abdullah Avcı göreve geldi, bir çıkışa geçtiler. Şu anda 7. sıraya yükseldiler. Bu şampiyonluk Trabzon, için Trabzonspor görebilir miyiz? Ya, Trabzonspor e, tabii geçen sene daha iyiydi açıkçası. E, ama yani Abdullah Hoca şu anda bu kadroyla ne yapabilir? O da soru işareti mutlaka takviyeler yapması lazım. Zaten onda ona göre de çalışmaları yapıyorlardır. Çünkü Abdullah Hoca'nın böyle oynatmak istediği sisteme çok uyan futbolcu profil yok orada. Ben inanıyorum ki transfer yapacaklardır. Abdullah Hoca'yla da başarılı olacaklarını düşünüyorum yani. Ekibi de iyi. Hem Egemen Korkmaz olsun hem Oranak olsun bunlar yani futboldan gelmiş insanlar. Abdullah Hoca da zaten Egemen Korkmaz'la Trabzonspor formasını giymiş bir insan. Fayda sağlayacakları düşünüyorum yani. Peki Denizli geçelim. Denizli Spor'da yanılmıyorsam 8,5 sezon futbolculuk yaptınız. Evet. Denizli durumu hakkında düşüncelerinizi alacağım. 15 maçta sanıyorum 13 puanı var ve Yalçın Hoca gelmeden önce 11 maçta 1 galibiyeti vardı. Yalçın Hoca'dan sonra 4 maçta 7 puan aldılar. Yalçın Hoca ile veya genel olarak Denizli Spor değerlendirmenizi alın. Şimdi Denizli deyince tabii benim e, yuvam, benim evim. Çünkü ben Deniz Spor'un altyapısına yetiştim. Çocukluğum, her şeyim orada. Ailem, sevdiklerim de orada. Ben de yeri çok farklı da Deniz Herkes de beni zaten Deniz Spor, Levent Kartuval'a bir birler. Farklı takımlarda oynasam da. Tabii lige maalesef çok iyi başlamadılar. Geçen sene biliyorsunuz son anda ligde kalmıştık. Bu sene ben daha umutla bakıyordum. Ama maalesef Tabii e, burada biraz önce hani kadro mühendisinden bahsettim. Hatay'ın örnek verdim. E, Hatay bu işi çok iyi yaptı. E, Deniz da e, bunu beklerdim. Ama inşallah devre arasında olsun. E, Yalçın Hoca'nın gelmesiyle de bir çıkış yakalatar. Devre arasında yapacakları takviyelerle bence e, yine yukarılara e, çıkar diye düşünüyorum. E, umut ediyorum. Böyle olmasını da bekliyorum bir denizli olarak. Yalçın Hoca ne düşünüyorsunuz peki? Yalçın Koşkal'da. Şimdi Yalçın Hoca idealist bir hoca. E, hedefleri, hayalleri olan bir insan. E, i̇nşallah e, bu işi Deniz onun için iyi bir basamak olur. E, antrenörlük hayatında. Çünkü zamanda Deniz çok Türk futbolunda antrenörler kazandırmış bir kulüptür. E, Ersun Yanal e, bunun bir büyük bir örneğidir. Mesut Bakkal örneğidir. E, ondan sonra Rıza Çalınbay gerçekten de bizde başarılı oldu Rıza hocamız. Biliyorsunuz biz de birlikte UEFA Kupası'na falan da gittik. Evet. E, Deniz spor, hem futbolcular için hem hocalar için önemli bir kulüptür. İnşallah başarılı olur. Hem memleketimiz kazanır hem de Yalçın kazanır diye düşünüyorum. Deniz orta sıraları bir önceki anlatar atar mı yoksa düşmemeye mi oynar? Sezon genel olarak nasıl gider Deniz Spor? Onu sorayım bir daha. Şimdi şu görüntüde bu sene bu kadroyla olsun tabi devre arasındaki takviyeler ne kadar faydalı olacak o da soru işaretli. Bir de bunun maddi boyut var. E, biliyorsunuz yani limitler aşılıyor mu aşılıyor mu? Onları biz bilemeyiz. E, orada içerideki insanlar bilir. Ama e, şimdi IST gibi önemli bir oyuncu kaybetmeleri e, tabii orta sahaya takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. E, Stopperlerin de bu sene çok verimli e, performans göstermiyorlar. Hem sakatlıklarından dolayı hem de performans anlamında oralara transfer yapacakları düşünüyorum. E, yani burada nokta transferlere bağlı eğer iyi transferler yaparlarsa e, niye olmasın yukarılara? Ama çok e, yukarılara çıkacağını düşünmüyorum ama bu sene ligde kalmak Deniz spor için yine bir e, başarı yapılanma anlamında. Çünkü kolay değil bir kulübü yönetmek. E, bütçe lazım. Bunu sezon başı iyi planlamak lazımdı. Maalesef o konuda e, hatalar yapıldı. E, ama bu hatadan dönmek için zaman var. E, bu hatadan dönülebilir. E, önemli transferler yapılarak dönülür bunlar. Çünkü gerçekten lig uzun maraton ve 4 takım düşüyor ve önlemlerini ağacıdan alması gerekiyor. Bunun içinde çalışmalar yaptıklarını düşünüyorum, yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadro çok, yani ligi tamamlayacak bir kadrosu yok maalesef. Peki hocam, geçen sene denizde spor size ne sezonu kapattı doğru hatırlıyorsam? Evet. Denizspor mesela trabzonspor Münal Karımanlı yollar ayırdı, senin jimşine devam edildi sezon hatta Edin ondan sonra da Denizspor bu sezon neden Levent Kar topla başlamadı? Ya şimdi o çok uzun bir süreç, ben de devam etmeyi düşünüyordum ama sonuçta alınan bir karar var, ben de saygı duymak zorundayım. Bu soru benim Mahatabım değil ama Mahatab olan insanlar şu anda zaten Kulübü yönetim insanlar. Saygı duyuyorum. Nasıl beni getirdilerse de Yollamak da haklarıdır. Ama tabi Biraz zamansız oldu ama biraz o konuda Açıkçası sistemkarım. Çünkü sezon başı ben o takıma antrenman yaptırmışım. Bir 10 gün gibi. Beni isteyen kulüpler vardı. Hatta kendilerine de söyledim. Maalesef işte spor direktörümüz Devam edeceğimizi söyledi. Ondan sonra da herkes Antrenörünü bulmuş, kulübünü bulmuş. Bizi o şekilde biraz mağdur ettiler açıkçası. O konuda sistemlerimi burada iletmek istiyorum. Ama tabii bu Deniz değil şahıs. Şahısın yaptığı bir yanlış. Beni ve zamanında takım bulmuşken, benim de bu takımın başka bir kulüpte çalışma planım varken onu engellemiş oldular. O konuda kırgınım açıkçası. Ama Deniz Spor'a asla kırılma gibi lüksüm yok. Çünkü ben Deniz sporluyum ve ölene kadar da deniz sporu olacağım. E, çünkü deniz sporun altyapısına bir insanım. Ve en zor zamanlarda da teknik török yaptım. Antronik yaptım. Takım kaptanlığını yaptım. E, onun için ben deniz sporun her zaman iyi olmasını isterim. E, ve her zaman da dua ederim. E, yaklaşık bir buçuk ay önce e, annem vefat etti benim Denizli'de işte. Koronadan dolayı. Başın. Benim annem de çok büyük bir deniz spordur. Gerçekten de çok severdi. Her zaman da dua ederdi. Biz ayrıca Deniz Sporluyuz. Öğlene kadar da Deniz yani bunu Herkes bilsin böyle. Ee, i̇nşallah iyi yerlere gelirler. Kalbim gönlüm Her zaman onlarla. Allah rahmet eylesin hocam. Mekana cennet olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de şahsen Deniz Sporlu'dan, yani Deniz Spor gelen ilk isimlerden belirsiniz. Sizin de başlanmasını düşünüyorum. Böyle beklenti içerisindeydim. Burası'na evet. Değerli bir hocam. En azından bunu size daha erkenden belirtmeleri. Diğer teklifler gelmiş. Tabii Bence şey, Bana soruyor. Ben sonuçta e, hiç kimseye ben teknik direktörlük yapacağım, bana verin bu kulübü diye bir e, söylem de olmadı. Zaten kendileri söylemişlerdi e, takım kalırsa seninle devam edeceğim diye. Canları sağ olsun hiç sıkıntı yok diyorum ben dediğim gibi yani. Ama işte e, projesine ilişki geldiğinde de seninle devam edeceğiz yardımcısı olarak yine aynı şekilde. Ben de saygı duydum ve başka kulüplere de e, gelemeyeceğimi ve Deniz Spor'la devam edeceğimi söyledim. İşte bu süreç, yanlış olan süreç zaten. Ee, yoksa ben bunu hak etmedim yani. Hiç kimse hak etmedi. Ya yani ben olayım ya da başkası olsun. Yani sonuçta güven meselesidir bu. Ama maalesef o konuda e, güvenimi kaybettiler. Ama dediğim gibi yani benim deniz kimse e, ölçemez, tartamaz da. E, nasıl bir deniz sporlu olduğumu de çok iyi bilir yani. Evet. Peki Ünal Karaman'dan örnek verdim. Sizde e, Trabzonspor geçen sene çok iyiydi demiştiniz. Ünal Karaman'la devam edilseydi sizce sonuç değişir miydi şampiyonluk yarışında? Ya tabi Ünal Hoca öyle bir e, hava yakalamışlardı gerçekten de. E, i̇yi de gidiyorlardı ve de iyi bir kadroya sahiplerdi. Yani, Trabzonspor'un e, son yıllarda yani e, hemen hemen e, en iyi kadrosu diye e, düşünüyorum. Çünkü şampiyonla çok yakın, yakınlaşmıştı. Yani burada hoca değişikliği bazı olumu yansıyor, bazı kulüplere de bazen de tam tersine gidiyor. Orada işte bireysel e, zıtlaşmaların e, semeresini maalesef Trabzonlar çekti. Trabzon Spor Camiası çekti. E, yani Hüseyin kardeşimiz de elinden gelene en iyisini yapmaya çalıştı ama kolay değil. Çünkü e, büyük bir camianın teknik direktörü olmak da kolay değil. Yunan Hoca da kendini sevdirmiş ve yıllardır ona kaptanlık yapmış bir insandı. Futbolcuların ona saygını daha farklı olur tabii. E, yani o büyük bir şansı kaybetti açıkçası. Trabzonspor ee, tabi onu toparlamak da kolay değil bu sene maalesef e, çok istikrarlı gitmiyorlar e, ama Abdullah hocayla bir hava yakalacaklarını düşünüyorum yani ama dediğim gibi yani transfer mutlaka onlarda da şart yani. evet ben de Ahmet Ağal yönetiminin Ünal Karaman tercihinde yanlış yaptığını düşündüm gönderilmemesi gerektiğini düşündüm derdenim evet arada, Trabzonspor Başakşehir demişken bir seyirci sorusu alacağım Başakşehir'de e, Okan Buruk gider mi? Giderse enak kocaman gelir mi diyor. Sizin düşünceniz nedir? Başakşehir nasıl görüyorsunuz? Genel olarak da bir... kolay, kolay e, Başakşehir'in Okan Hocayı bilmiyorum. Yani, tabii, e, Okan Hocu da belki bir değişiklik isterse bence o zaman olabilir ama yoksa e, Sayın Göksel ile Okan Buruk'u biliyorsunuz. Çok eskiye dayanan bir dostlukları, abi kardeşliği var. Ayrılık ayrı ayrı olursa da e, gayet böyle e, seviyeli bir ayrılık olur güzel bir şekilde ayrılık olur. Yani Aykut Hoca olabilir. Niye olmasın? Aykut Hoca'da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir proje takımı olduktan sonra biliyorsunuz Başakşehir'de proje takımı yani bu e, hep böyle oyuncu çıkartıp oyuncuya istip satmak, ne bileyim şampiyonluğu kovalamak. Onlar için e, büyük başarı Tabii Geçen sene de büyük bir mucizeyi gerçekleştirdiler. E, niye olmasın Aykut Hoca? E, Aykut Kocaman gibi insan da e, Başakşehir'e çok rahat yakışır diye düşünüyorum yani. Süper evet, TFF 1. geçeceğim hocam. Ee, takip ediyor musunuz, ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama çok kıyasaya bir yarış var TFF 1. Lig'de. Evet. Ee, bir an önce samtun izliyordum mükemmel bir maç oldu gerçekten de. Evet, aynen. 2-3 yani, haftadır... E, bu de TFF 1. dediğiniz gibi ya, çekişmeli bir Lig. Hem alt olsun e, hem üst olsun Süper Lig gibi onlarda. Aynen 2-3 haftadır sürekli lider değişiyor. Sürekli. Bu sen, bugün de Giresunspor oldu. Evet. Ee, Artıkları yani, bir etmek gerekiyor gerçekten de. Evet. şu anda Ekibiyle birlikte. Oynadım maçta. Bir maçını izliyorum. Alt taraftan, ee, diğer taraftan da Beşiktaş maçını takip ediyordum. Yani bu, bu lük e, sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek Peti de birincilikte, e, TF birincilik pardon. E, yani dediğim gibi yani burada Samsung Spor iyi kadro oluşturdu. Adana Demir çok iyi geliyor. E, ondan sonra İstanbul Spor sürprizler yapıyor. Fatih Tekel birlikte baktığımızda Spor geliyor bir taraftan. Altay'ın ilk kadrosu var. Yani orada da herkesin şansı eşit diye düşünüyorum yani. Adana Demirspor'u taraftarlar da size destek mesajı oluyorlar. Onlar da Adana Demirspor ne olur diyor. Adana Demirspor'da Altay'da oynadınız. Evet. Bunlar evet. da var yani. Onlar hakkında bir şeyler söyler misiniz? Adana Demirspor gerçekten önemli bir kulüp. Gerçekten camia, taraftar ya şunu söyleyeyim. Ee, birçok kulüpte oynadım. Gerçekten birçok kulüpte oynadım. Ee, taraftar bakımından da Adana Demirspor çok farklı bir kulüp. Yani Ben Kocaeli Spor olsun. Ben Kocaeli Spor'da da oynadım. Onların evet. da çok iyi bir taraftar grubu var. Ee, yani Anadolu kulüplerinde şöyle baktığımızda taraftarı olan grup kulüplerin süperlikte olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru yapılanmayla. Yani bir Bursa Spor'un ben PTD Ligi'ne yakıştıramıyorum. Ne bileyim Eskişehir sporu yakıştıramıyorum. Bunlar süperlikte olması gereken kulüpler. İşte Samsun keza işte görüyorsunuz. Geliyor onlar da. Adana Demir'in mutlaka yani süperlikte olması gereken kulüpler Ve Adana Demir de iyi yapılanmayla geliyorlar şu anda bakalım. İnşallah çıkarlar. E, bu arada Kocai Sporu'nda e, önemli üç kişi var. E, Onlara da buradan selamlarımı yetiyorum. Yazıyorlar görüyorum orada. Beş maçta beş galibiyet aldık Kocai Bu istikrar devam ettirirler. Yani onlar küllerinden doğmuş geliyorlar açık ve ne söyleyeyim yani isim hakkını değişt isimlerini değiştirmeden. Evet orası çok önemli. Evet. Arkasına isim koymadan aslan gibi gururlu bir şekilde düştüler onurlu bir şekilde oluştular onurlu bir gururlu bir şekilde de süper lige geliyorlar. Ee, i̇nşallah gelirler çünkü hak ediyorlar. Onlar da önemli bir taraftar grubuna sahipler. Yani böyle camiyalar olsun. Ee, bu camiyeler olduğu sürece futbolun zevki oluyor. Evet, taraftarı olan takımların yeri süperlik. Yani ben de yani. o takımları destekliyorum. Ben bir kocaeli yeni doğumlu olarak koca zaten yerinin orası olmadı biliyorum. Evet. Ve ne sıklıklarla, ne zorluklarla buralara kadar yeniliğini de çok iyi biliyorum. Dediğiniz gibi işte isim değiştirmeden, hallen kullam etmeden bir şekilde borçlar temizlendi. Ve üçüncü ligden, ikinci ligde çok başarılı bir şekilde çıkıldı. Şimdi de birinci ligde doğru emin adımlarla gidiyor. Gideriz evet. süperlikler, yolu açık olur. Orada gösterebildi taraftarlar da yazıyor kardeşimiz, Ümit kardeşimiz. Orada selamlarımı iletiyorum. Yani e, gösterebildi zaten yani taraftarıyla e, özünleşmiş, yani özgünleşmiş. Yani iyi projeleriyle geliyorlar şu anda. Hem tesisleşme anlamında hem yeni hocalar kazandırıyorlar Türk futbolunda. Onları da buradan tebrik ediyorum. İlhan Hoca'ya da sonuna kadar destek veriyorlar. Önemli e, işler yapıyorlar. E, umarım e, böyle kulüpler her zaman Süper Lig'de kalıcı olurlar. Giresun Spor'da iyi geliyor. Evet Giresun Spor'da iyi geliyor. Giresun Sporlar da yazıyor burada. Evet. Onları da önemli taraftar grubu var. Ben e, direkt gitmiştim. E, ben şok, şok oldum ya şaşırdım. Gerçekten de Karadeniz'de futbol yani bakış açısı Ordu olsun, Giresun olsun bu kulüpler Samsun'da olsun. Trabzon'da zaten Rize zaten onlar e, bildiğimiz kulüpler. E, önemli taraftar gruplarına sahip onlar Samsung spor demişken maçı izlediniz. Bir penaltı pozisyonu vardı. O pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani izlemişsinizdir muhtemelen. Evet e, izledim ama şu, yani verilir verilmez yani tartışacak bir pozisyon. Şimdi ben hakemler hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani düşünün, ya var varken bile hata yapılabiliyor. Evet. Yani bu bir anlık verilen bir karar. E, yani saygı duymaktan başka bir şey gelmiyor aklıma. Yoksa Adana Spor'da bugün gerçekten iyi mücadele ettiler. Bir soru var seyirci sorusu hocam. Adana Demirspor'da unutamadığınız maç diyor. Ben de genel olarak soracaktım. Hem Adana Demirspor'da hem de genel olarak en unutamadığınız maç hangisidir futbolcuyken? Adana Demir maçında bir e, şeker takım vardı. Ankara Şeker takım vardı. Böyle iyi bir kulüptü. Gerçekten de bu Sergen abilerin ondan sonra Evren Tural'ların oynadığı zaman 2-0 mağlubiyet içeride. Hiç unutamadığım maçı. Dakika 75. Seyircimiz ama bizden daha çok istiyor o kadar söyleyeyim sana yani. O maçı gerçekten de seyirci aldı bize. İnanılmaz derecede bir seyircimiz var. Hafta içi oynamamıza rağmen o maçı stat hemen hemen full herhalde. Bizim kırılma anımızda liderlik anlamında liderlik maçı için kopmamız için yukarıdan. O maçı şunu tamam 3 iki çevirdik ama e, inanın o maçı bazen ben CD'si var ben de izliyorum böyle tüylerim diken diken oluyor. O maç e, Adana Demirspor maçını unutamayacağım e, maçlardan bir tanesi. Gönlü isterdi ki son saniye golüyle e, biz gruplarda çıkamamıştık Beti'de birinciye. O zaman çıksaydık çok daha farklı olur Adana Demirspor. Maalesef onun üzüntüsü her zaman bende var yani. Zaten Adana Demir inşallah bu sene onlar da küllerden doğarak geliyor. İyi bir başkanlara sahipler. Camia sahiplenmiş bu davaya. Altyapısıyla hoca ekibiyle birlikte inşallah Süper Ligi'ye düşünüyorum için onları da. Kariyerinizin en büyük çoğunluğunu Denizli Spor'da yaşadınız. Zaten Denizli'siniz. Evet. evet. Denizli Spor'da peki en unutamadığınız maç veya özel bir anınız anlatmak istediğiniz Denizli seyircilerimiz yani, çok yazıyor. Yani, ya Denizli Spor'da çok önemli maçlara çıktık. Hem UEFA Kupası'nda olsun hem Süper Lig'de çok değerli maçlara çıktık. UEFA Kupası maçları zaten hiçbir zaman unutamam. Her zaman o benim. Hem tarihte bunu yazacak hem de biz de çocuklarımıza, çoluklarımıza anlatacağımız maçlar bir 2006'da herkesin unutamadığı bir Fenerbahçe maçı maç var biliyorsunuz. O maç evet. bitmeyen bir maç. Yıllarca konuşulan bir maç. Çünkü biz e, o maçtan puan alarak ligde kalmıştık. E, herkes diyor ki herkes işte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını kovalıyorlardı ama biz orada Denizspor Spor'u ligde bırakma derdindeydik. Bizi kimin şampiyonluğunu bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Biz ligde kaldığımız için o, bizim için çok büyük başarıydı yani açıkçası. Peki çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör kim? Futbolculuk bilgilerimizde. Yani sistem bakımından bakarsanız Aykut Hoca gerçekten de e, maçın skoru ne olursa olsun her zaman e, topun sende kalacağını düşünerekten e, biz hep aşılardı. Hep top bizde kalırdı. E, ve de iyi futbol oynadık biz Konyaspor'da Aykut Hoca ile birlikte. E, bir de e, Safra suç vardı. E, keyifle, zevkle çalıştım. Ya, diğer hocalarımız da, da tabii ki her zaman iyidir. Rıza Ucun olsun. Ama dedim gibi o unutulmaz ee, insanlardan bir tane. Hem insanlık anlamında ayıklıca. Gerçekten değerli bir insandı. Rıza Çalınbay, Çalınbay döneminde. selamlarımı iletiyorum. Ee, bizim Deniz Sport taraftar grubu. Onlar da izliyorlarmış. Ee, onlara da sevgilerim, saygılarımı iletiyorum. Selamlar olsun. Ee, Deniz Sport ayken Rıza Çalınbay döneminde portolun, işte Morion'un Porto'sunu yendiniz yanılmıyorsam. Doğru mu? Evet yok. Porto'ya elendik. Porto'ya elendik. Evet. 2-2 kalmıştık. Ee, diğer maçta da yenemiştik. Ondan sonra zaten Porto'da şampiyon oldu biliyorsunuz. Evet o sene UEFA şampiyon olmuştu. Yani Denizspor elendiği sene Porto UEFA şampiyon evet. olmuştu. Marik. Aynen. Ee, biz hatta e, Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve UEFA kupasına gelen e, o sene Lyon'a elemiştik. Önemli bir kulüptü. Ee, sonra Sparta-Pra'ya eledik. Fransa şampiyonu, kupa şampiyonu Lorient eledik. Yani Deniz güzel günlerimiz oldu. Ve de Avrupa'da ilk fair play ödülü alan kulübüz bu arada. O da deniz, evet, tenörgüsü olmayan, seyircisi problemi olmayan ve e, bayrak vermişlerdi. Hiç unutmam. Beyaz bir, bir Avrupa Birliği'nin bir bayrağını vermişlerdi. Böyle fair play bayrağı. O, mükemmel bir şeydi. O statla asılması bile büyük bir onur, bir gururdu yani. Seniz Fenerbahçe maçından bahsettiniz hocam. Ee, o maçla ilgili çok konuşuldu bu teşvik terimi. Böyle bir şey duyumunuz oldu mu? Böyle bir şey yaşandı mı? Bilginiz var mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, biraz önce de biliyorum alttan yazıyorlar. Görüyorum bazen de. O sene ligde kalmak için kendimizi her hafta kamp alıyorduk. Ayrıca kamp alıyorduk. Yani O zaman Nurullah hocamız vardı. Kaptan da Yusuf abi de. Son maç. Ve bizim mutlaka puanı ihtiyacımız var. Ve puan alamazsak da biz küme düşüyoruz. Böyle bir maçta hangi futbolcu parayı bul düşünür ya? Hangi futbolcu düşünür? Bana onu, onu söyler misin ya? O, o kadar insanın duası var. O kadar insanın emeği var. Ve artı maçın uzaması Fenerbahçe'nin lehine çünkü onlar uzatmadı boyatı zaten bizi. Ha evet. oyunun durması onlar konuşuluyor her zaman. Ya sonuçta iki takım içinde aynı şey yani. Biz de futbolcuyuz, onlar da futbolcu. Ve Fenerbahçe de pozisyona girdi. Biz de biz onlara daha çok pozisyona girdik ve biz o gün hak ederek kazandık ve hak ettiğimiz şekilde ligde kaldık. Ya bizi Galatasaray'ın şampiyonluğu falan alaka etmez, bizi ilgilendirmez. Galatasaray'ın bize zaten teşvik göndermesini de zaten göndermiş bilese saçmalık yapmışlardı. Böyle bir şey asla yok. Oradaki futbolcu topluluğu tek şunu düşündü. Denizspor'u ligde bırakmak. Ben hiç unutmuyorum. O hafta bize engelli kardeşlerimiz geldi. O kadar güzel bir şekilde bir de destek oldular ki. Dualarıyla, o mektuplarıyla, yazılarıyla. Ya yani o oyuncu grubu, o karakterli oyuncu grubu gerçekten o takımı ligde bıraktı. Başka da bir şey konuşmak istemiyorum. Sürekli bana başka e, sosyal medyadan da soruyorlar bu işi. Ondan sonra gördüğümüz böyle malzeme muhabbet ettiğimiz zamanlarda da soruyorlar. Ben onlara e, hepsi de burada eğer izliyorlarsa diyor. Ben bunu da tekrar teyit tekrar Ve Denizspor hak ettiği için ve anlığını terel ligde kaldı. Anlatabildim mi? Hiç kimse. Evet. Peki biz o golü yesedik. Fenerbahçe'den son saniyede Apya'nın topu direkten döndü. Şimdi bunu teşvikle meşvikle engelleyebiliyor musun? Apya o golü 2-1 bitti maç. Doğru mu? Ne diyecekti Galatasaraylılar? Fenerbahçe'ye maçı sattık diyecekler. Doğru mu? Onun için yani bu işin dilin kemiği yoktur. Herkes bir şey yakıştırıyor. Ama maalesef orada emekçilere saygısızlık var. Anlatabildim mi? Orada Gerçekten de bir emek var yani. Biz terimizin son damlasına kadar o takım ligde bırakmak için varımızı yoğumuzu koyduk ve Allah'ımıza şükür olsun anlığımız açık bir şekilde de çıktık yani. Evet. Zaten ben de inadından ilk konu açıklık getirmeniz için birazdan sordum. Evet. Biraz evet. Ya yani teşvik Peki, alacak e... bir durum yok. Anlatabildim mi? Yani biz rahat durumda oluruz da. sporu zaten olsun, o dersi alıp teşvik kalmış. Ondan bu kadar yırtıyorlar. Ondan bu kadar çok mücadele ediyorlar. Hastane bir şey yok biz orada. Puan alma derdindeyiz ya. Puan alma derdindeyiz. Yani onun için biz inandık ve başardık. O başka bir şey yok yani bu işte. Peki. Denizli Spor olsun ya farklı bir takımda olsun oynarken en zorlandığınız deplasmanı soruyor. Birçok statlileriz. Valla Beşiktaş deplasmanları gerçekten de yani o çarşı grubunu statta bağırırken o stadın zeminleri gerçekten de Oynuyordu. Yani o kadar söyledim sana. Önemli bir taraftarı var. Beşiktaş teflasmanları gerçekten zorlu geçiyordu. Başka da yani sonuçta Beşiktaş'la da karşıda galip geldik. Trabzonspor'a da karşı galip geldik. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Yani çok zorlanıyoruz gruplar. Tabii ki büyük takımlar karşı zorlanıyorsun zaten otomatikten ama Beşiktaş tarafların o stadı full olarak doğruluğunda inanılmaz bir taraftar kitlesine sahipler. O deplasmanlar zordu bizim için de. Peki beraber e, oynamaktan en büyük aldığınız spolcu veya futbolcular sayabilir misiniz? En yetenekli. Ben, ben e, e, sporda Ahmet Hasan'la oynadım. E, gerçekten de özel bir yetenek Ahmet Hasan. Şimdi yeni belki bilmeyebilir ama e, yani ben daha spolu. Spolu. Çok keyif aldım. Bir sonra, zaten biz Ahmet Hasan Tonla üçümüz oydu. Tonla abi vardı. Tonla Kafkas. Şimdi e, biz üçümüz oynadık evet. ortasında. E, ön, önlerimizde de biliyorsunuz yani Yusuf abiyle e, keyifli alıyorduk. Yusuf Şimşek olsun. Ondan sonra e, El Saka. El Saka'yı bilir misiniz bilmiyorum ama bizim Mısır'lı evet. Mısır, stoper. Bilmiyorum. E, bir oyuncuydu. E, Oscar zaman Kordoba'yla Son senesinde oynama şansımız oldu. Kaleci, Oscar Cordoba ile. Yani önemli oyuncularla oynadık. Yani gerçekten de Elvir Barış ile beraber oynadık Konya'da. Yani çok değerli oyuncularla oynadık açıkçası. Şu anda sahilden. Gelenler... Saydığınız birçok isimde yabancı, yabancı oyuncular değmişken şunu soracağım: yabancıları hakkında sizin düşünceniz nedir? Ve bu milli takımdaki durumu size ne kadar etkiliyor? Şimdi şunu söyleyeyim, yabancı sınırını komple düşünmek, tabii ki 3 artı 1, 4 artı 1'e düşünmek için ilk önce bir altyapılara eğilmemiz lazım. Altyapılar ne durumda? Ve altyapıdaki hocaların çalışma imkanları, oradaki oyuncuların yetiştirilme şartları nasıldır? Onları bir araştıralım. Ondan sonra yabancı sınırına gerçekten de ben her zaman söylüyorum, 3 artı 1, 4 artı 1'e düştün ya. Ama dediğim gibi hani ilk başta bu altyapılara bir eylem ve kulüpler denetilisi altyapılarda nasıl imkanlar veriliyor nasıl imkanlarla çocuk yetiştiriliyor onlara bir bakılacak ondan sonra da yabancı sınırı bence ondan sonra tartışılmalı Sen altyapıya önem vermezsen, oyuncu yetiştiremezsen nasıl yabancı sınırı koyacaksın yani bu, bu çok önemli Önceden biliyorsunuz bizim zamanımızda 3 artı birdi ama Türk futbolcuları da siz görüyorsunuz. Yani. Yani o zamanların Türk futbolcularını herkes sayar. 20 sene sonra da geçse herkes o kadroları sayabiliyor. Gerçekten önemli evet. hocalar. Ve bizim zaman altyapıda açıkçası bizler çok şanslıydık. Önemli hocalarla çalışıyorduk. Futbolun içinden gelen insanlarla. Şimdi imkanlar daha iyi olması lazım. Ama maalesef bir sahada halen daha 3 tane takım çalışıyor altyapılarda. Ve hocalara verilen değer olsun. Şimdi sen altyapı hocasına Asker ücret veriyorsun. Adamdan Cengiz Ünder yetiştirmesini bekliyorsun. Arda Turanlar yetiştirmesini bekliyorsun. Ya bu 5 milyon euroda adamlar yetiştirmesini bekliyorsun. Şimdi bu adam elektrik faturasını mı ödeyecek? gazını mı ödeyecek? Kirasını mı ödeyecek? Neyini ödeyecek ya? Sen bu insanlara değer vereceksin ki ve imkanları iyi sunacaksın ki bu insanlara sana futbolcu yetiştirsin. Ve sadece futbolcu yetiştirmek için kafasını motive etsin oraya. Oyunculara daha çok hükmesin. Ya birçok kulübümüz var. Büyük takımlarımız ya. var ya. Ama maalesef onlar bu şekilde el atmıyor. Hep hazır adam istiyorlar. Bakın işte Galatasaray takımı Falkaya getiriyorsun. Bir dünya para. Adam kaç tane çöne yılda? Yazık günah değil mi o ya? Bir altyapı tesisi rahat rahat yaparsın. Yaparsın ya. İşte işte Trabzonspor geçen sene altyapıdan çıkan oyuncularla neredeyse şampiyon oldu Bu bir gerçek yani. Niye olmasın ya? Sen yeter ki o imkanı tanı. Sakarya'dan Kocaeli'den ne futbolcular çıkardı hatırlarsınız. Bizim Ege'den iyi oyuncular, yetenekli çocuklar çıkar. Ama maalesef imkanlar daha çok kısıtlanmaya başladı. İmkanların daha iyi olması lazım ama herkes yukarıdaki büyük pasların derdinde nasıl transferler, yabancı transfer getireyim, nasıl takımlara zarar üretelim, bunların peşinde açık ve resulüm yani. Altyapıyı düşünen kaç tane başkan var, yönetim var? Herkes günü kurtarma derdinde. Herkes. Bursa Spor. Bravo. Bursa Spor'u tebrik ediyorum ya. Bursa Spor'un transfer yasa belki hayra oldu. Ya yani bu kadar önemli oyuncuları belki biz izleyemeyecektik ya. Gerçekten de çocukları... Ya ben Bursa Spor maçları izlerken keyif alıyorum ya. Buradan da Bursa Spor'u Mustafa Eroci'yi ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Ha onu bu ana kadar getiren altyapı hocalarını tebrik ediyorum. Gerçekten de onlara özel bir değinmesi gerekiyor. Yani Bursa Spor'un altyapısı baştan aşağı gerçekten de örnek teşkil edecek. Bir yapılanma şeklinde ve devam ediyorlar ve altyapıda çok önem veriyorlar. Maalesef Bunların hep hazır, hep işte tamam, tabii ki men ya menajere sen suç bulamazsın, niye bu suç bulamazsın? Menajer getirir, eğer almak istersen, almak istemezsen de senin elinde bir şey. Menajer para kazanmasına bakar ya, menajer senin yani işte altyapı olan o yok oraya kulübe şu kadar başarılı, yok. Onu derdi düşmez. Menajer getir oyuncu satar sunar. Bu kadar basit. Evet. Işte bu uluslararası örneklerinin daha çok olması lazım. Ben de aynı görüşlüyüm. Yani yabancı sınırlarını tıslamaktan ziyade alt daha çok yatırım yapılması düşünenlerdenim. Sizin bir soru, sözünüz vardı yanlış bilmiyorsam. İşte iki siyasetçi tanı ihale edemediğin yerlere gelirsin. İşte atölye kuşları kapatasın gerek yok tarzı. İhale diyorsan bir söylemleriniz vardı. Bunları. Atılıyorum evet. ben. Şimdi e, bir kulüp aramıştı beni. Kulüp. Mele, ne meleceler neyse ismini vermeyeyim şimdi. Dedi ki hocam dedi ya gündemlerinde sinama dedi. Ama yukarıdan birilerine arattırman gerekirdi. Dedi. Ya dedim ki ya bir şey söyleyeyim. Benim 20 senedir telefon numaram aynı dedim. Şimdi ben bir yukarıdan birisini arattıracağım. Ben kulübe gideceğim. Ve antrenörlük yapacağım ya. Ve o adam içine sinmeye mi beni alacak atıyorum. Mesela. Ben bu sadece benim için değil. Bütün antrenör arkadaşlarım için geçerli. Ama maalesef Dönem böyle bir dönem olmuş ki bu şekilde yürüyor. Ya, bu şekilde yürü. Yazık yılan. Bakın yemin ederim bu kadar bir konuşuyorum. Bir altyapı bana desek ki, 20 yıllık sözleşme yapacak ve imkanları da iyi olacak tabi. Çalışmazsam başka bir şey demiyorum bak. Ya yeter ki oradaki insanların faydamız olsun ve ama o işinde karşını emeğini alacaksın. Çünkü herkesin ...çoluğu çocuğu var ve geleceğe var. Ama yok, yok maalesef bunu. Yapmana engel oluyorlar ya. bana engel oluyorlar. Allah'a şükür Deniz Spor'da A takımda da antrenörlük yaptım. Ve altyapıdan da önemli 2-3 tane de oyuncu çıkarttık. Benim için Onur bir gurur ya. Ve izliyorum kardeşlerimi şu anda. Arada sırada ararlar da sorarlar da. Benim için en büyük mutluluk o ya. Atakan'ı mesela Beşiktaş'a transferi Ne kadar güzel. 15 yaşında A takımı aldıttım onu. Tabii aldıttım derken yani oraya ben altyapının maçlarını izliyordum böyle sürekli. Ve Davet ettik. O da çok güzel bir şey. Antrenmanlara da aile oldu. Ve ben şu anda Atakan'ı orada görmekten mutluyum. Ya biz... Ya bunlar güzel şeyler ya. Biz de bu şekilde geldik. Ben 17 yaşındayım. Ersun Hoca on, 18 yaşındayım. Ersun Hoca bir maçta bana forma şansı verdi. Ve o maçtan sonra Ümit Militakım'a gitme şansım oldu. Ya biz yaşadık bunları. Yeter ki insanlar sana doğru zamanda, doğru yerde destek versin. aslında? <gülüyor> yani bu... Ben ve futbol bırakan futbolcu kardeşlerime de şunu söyleyeyim. Eğer antrenörü düşünüyorlarsa ilk başta altyapıdan başlasınlar. Çünkü o insanlar şuna bakıyorlar. Ee, örnek aldığı ve televizyonda izlediği o oyuncuların altyapıda çalıştığında antrenör performansları daha farklı oluyor. Gerçekten hem kendini geliştirme anlamında o futbolcu kardeşlerimizin, antrenör kardeşlerimizin hem de oradaki genç kardeşlerimizi örnek teşkil anlamında önemli bir değerler. Ama bu değerlere sahip çıkmak lazım. Kulüplerin özellikle bu değerlere gerçek değerini vererek sahip çıkması lazım. Yani artık görüyorsunuz ya. İzliyorsunuz maçları. Evet. Her yer yabancı. Her yer yabancı. İyi kaliteli yabancı kesinlikle her zaman kapımız açık. Yani Mustafa'nın yabancı olup tabii ki ama yani görüyoruz konu yabancılarından. Evet. Ve aldıklarlar. E tabii adam senin e, geleceğinle alakalı plan yapman da bir proje değil ki o. O adam bakar, af, adam Afrika'dan geliyor, parasına bakar ya. Adam e, dünyanın bir ucundan geliyor, parasına bakar. Yani yarın, Deniz Spor iki sene sonra ne olmuş, işte, e, Ankara gücü ne olmuş iki sene sonra ona, ona bakmazsın, onu düşünmez ki. Onu düşünmez. Kesinlikle. Adam parasına bakar ya. Yani onun için dediğim gibi, e, bizlerin biraz daha altyapıya gerçekten önüne değer vermemiz lazım. Ha. Hep konuşuluyor televizyon programlarında. Bakıyorum. Ben zaten çıktığımda mutlaka Altepe'ye değillerim mutlaka ama ben ben ne kadar, nereye kadar ulaşabileceğim? Bunun federasyon. ben bir kere e, milli takımlarla şeye gitmiştik biz. E, antrenör olarak Kosova'ya çekmiştik ekmiştik. Orada e, yöneticilerden bir tanesine söyledim ki ya dedim Altepe hocalarına niye sizler e, maaş vermiyorsunuz? Niye kulüplere bırakıyorsunuz bu maaş olayı dediğinde? Adam dedi ki kulüpler kendileri istiyormuş. Kulüpler birliğinde Başkan verişler diyormuş ki biz öderiz altyapının maaşını. Siz bize verin parayı biz onlara öderiz. E Sen adama asgari ücret veriyorsun ya. ya asgari ücret veriyorsun. Böyle bir şey var mı? Asgari ücret de kim? Yani insanlar zor geçiniyor ya. Sen oradan futbolcu yetiştiriyorsun. Bir de antrenman sahalarını bir gör kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Konumuz hep altyapı oldu. Ben biraz altyapıyı severim. Onun için hep altyapı edin. Başka <gülüyor> sorumlar böyle. Ben bu da çok O yüzden sormak istedim <gülüyor> zaten. O yüzden sormak istedim zaten. Bir seyirci soru istedim. Trabzonspor maçındaki mektup hikayesini hocam bize anlatır mı? diye bir soru gördüm onu. Trabzonspor maçında? Mektup hikayesini hocam bize anlatır mı? diye bir soru gördüm. Ha. E, taraftar grubu e, maçlar önce e, bana güzel bir mektup yazmış. Gerçekten hem kendi duygularını hem e, takıma güvendiklerini hem e, bana güvendikleri sağ olsunlar güzel bir şekilde dile getirmişler ben de futbolcu kardeşlerime e, özetini <gülüyor> onlara açık mele söylüyorum. Çünkü inanın ben e, Trabzon maçında başladık. Oyunun hakimiyeti gerçekten de bizdeydi. Ve soyma girme bir 1-0 mağlup girmiştik. Ve Konya'dan haber geliyor. Konya spor e, Başakşehir'i yeniyor. Ve Trabzon spor daha moralli çıkıyor maça. Ve devre arasında şunu söyledim. İnanmayan bir kişi varsa dedim. Herkesin çünkü suratı kafası önünde çünkü bizim iyi oynadığımızı onlara anlatmaya çalıştık. Gerçekten de iyi bir şekilde anladılar. İnanmayan bir kişi varsa dedim. Bu Çıksın gitsin. Ben inananlarla mücadele edeceğim dedim. İki devre. Gerçekten de futbolcu kardeşlerimiz aslan gibi çıktılar. Daha 46 dakikada gol mevcutlar. Ee, o mektup hikayesi de buradan geliyor. Ee, sağ olsunlar bize hep desteğini verdiler. Sonuna kadar da verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Dualarıyla. Ee, ben dedim onlara bu insanlar dedim. Sizin dedim. Şu anda alacağınız neticeyle Belki bu kulübün tarihini kurtaracaksınız dedim. Ve sizin sayenizde başka buralarda insanlar dedim ekmek yiyecek dedim. Çünkü sadece o alacağımız bir 3 puan belki Deniz Spor'un geleceğe alakalı önemli e, yol kat etmesini e, sağlayacaktı. Ve futbolcu kardeşlerimiz gerçekten o karakteri gösterdi. Ve oyuna giren sonradan e, katkı sağlayan oyuncularım da dahil hepsinden Allah razı olsun her zaman da söylerim. Orayı... Oyuncu karakteri birlikte bıraktı. Ha, benim de e, bir vesilem olduysa ne mutlu bana. E, onun gururunu her zaman e, yaşamaktayım. E, burada sadece 11 kişiyle oynanmıyor futbol. Bunun taraftarı var, basını var, yönetisi var, başkanı var. E, ki başkan yönetim kurulu da gerçekten de özveriyle çalışıyordu. E, yani kolay değil bir kurulu yönetmek ya. Gerçi gerçekten de kolay değil. E, onlara verilen destekleri... Doğru yönde kullandıklarında gerçekten de kulüpler önemli yerlerde kalıyor. İşte Allian görüyorsunuz. Kolay kolay transferde hata yapmıyor adamlar. İyi bir scout ekip kurmuşlar. Güzel bir yani Evet. Çok önemli. Bu çok önemli. Ve Çağdaş kardeşimiz ve ekibi de bu süreci güzel yönetiyorlar. Burada Allian da örnek göstermemiz gerekir yani. Kesinlikle. Her ne kadar Federasyon küme düşmeyi kaldırsa da Denizlispor kendi hakkıyla geçen sezon kaldı. Konya Spor öyle. Evet. İyi bir mücadele vermeyi gösterdiler. Evet. Evet. Şimdi e, mini takımı sormak istiyorum hocam. Mini takımınla ilgili nelerdir? Her ne kadar güzel bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum ben ama yine de üstler liginde küme düştük. O zamandır e, yani Avrupa'da oynamış bu kadar oyuncumuzun ve önemli kulüplerde oynamış oyuncularımızla da küme düşmek gerçekten de tüm futbol adına da e, üzücü bir durum. E, burada e, yani Şenol Hoca eleştirilirsin, o da bu yapamıyor falan. Bunlar Bunlara değinmek e, bir teknik adam olarak benim haddime değil. Çünkü zamanda te, Şenol Hoca ve ekibi de dünya üçüncüsü yapmış bir insanlar. E, yani burada başarısızlık da herkesin başarısızlığı açıkçası söyleyeyim. Çünkü sonuçta bu önemli oyuncular önemli kulüplerde oynuyor şu anda. Yani herkes gibi. Onlar da üzülmüşsün mutlaka ama demek ki orada e, artık ne diyeyim yani motivasyon eksikliği Başka bir takıma bir şey yapamazsın ki. Bu oyuncuları sadece motive edeceksin. Başka bir antrenma yaptırma şansın yok zaten. 3 günde bir maç veriyorsun zaten. Yeah. E, iki defa toplanırsın. Bu, bu insanlara ancak motivasyon, taktik anlamında, oyuncu yaşa çıkanlarımızda doğru planladığında da başarı gelir. E, Tabi o sürece de e, orada yaşayan ee, ve o insanlara e, doğru yönde yönlendiren insanlar bence cevabını vermeli bu sorunun. Bizler sadece e, üzülmemize kalabiliriz yani. Bu jenerasyon dedik e, bu jenerasyon mimarası sizce kim? Dün de bu soruyu sormuştum Selahattin abi. Fatih Terim, Mircea Lucescu mu veya Şenol mi aittir? Ya şimdi Lucescu diyorlar da e, ben şunu anlamıyorum ya Lucescu Eskiden evet Beşiktaş'a Galatasaray'a çalıştığında gerçekten de saygıdıyordu. Ama bir milli takım için bir yabancı antrenörün ne kadar katkı sağlayacak onu da soru işaretler için ben söyleyeyim yani. da başarılı olamaz sonuçta milli takımda. Ee, sağ olsun paramızı aldı gitti. Doğru mu? Yani, yani bu işin mimarı diye bir şey yok. Bu mi, mi, mimar oraya o futbolcuları yetiştirip kazandıran kulüplerdir mimar bence. Ee, çünkü hoca olarak da sen onları seçiyorsun ve oynatma şansı da veriyorsun ve o da iyi değerlendirince de zaten başarı geliyor. Yani doğru oyuncuları zaten bulup ve o milli takım kadrosunda değerlendiriyorlar çünkü artık milli takıma gitmek gerçekten eskisi gibi değil yani çok zor diye. Yani. Üç büyüklerin dışında futbolcu milli takıma gittiğinde herkes bir şaşırıyordu böyle. Şimdi bakıyorsun altiklerden bile milli takıma çok rahat gidilebiliyor yani yeter ki birazcık sıyrılsın yani. Evet. Evet, şaka da. Da, da çok selamları iletiyorum. Yani okuyorum gayet e, güzel şeyler de yazıyorlar. Konuşuyoruz, şey yapıyoruz ama atladığımız e, insanlar da olsa kusura bakmasınlar. Hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ben de gördükçe soruları size iletmeye çalışıyorum zaten. Evet. olursa da kusura bakmasınlar. Evet, aynı. Bir ee, sizin aynı görüşüne milita yabancı hoca konusunda pek sıcak bakmıyorum. Ama Nice'ın ülkemize gelmiş geçmiş en hocalardan biri olduğunu düşünüyorum falan. Evet, evet. Ama işte dedim ya, yani burada e, kendimizden çıkartalım ya. Kendimizden birileri olsun. O duyguları e, tercümanla değil de gerçekten de bizden, yürekten e, motivasyonlarla o çocukları e, doğru yapılanmayla, doğru taktiklerle, tabi sadece hadastınamatik uçumda da olmaz bu işler. İyi bir donanıma da ihtiyaç var. İyi bir ekibe de ihtiyaç var. Yani onun şekilde de e, milli takımda başarıyı sağlayabiliriz diye düşünüyorum yani. Bu arada Servet Çetin Hoca'mız da yayınımıza katıldı. Hoş geldin diyorum buradan, Servet Hoca'mıza. Evet, Servet Hoca da e, benim Deniz Spor'dan takım arkadaşım. O da Rıza evet. Haciyo'yla beraber yıllardır. E, en kısa zamanda inşallah da teknik direktörle başlar. E, çünkü hedefi hayalleri olan bir insan. İdealist insanların e, artık piyasaya çıkması zamanı geldiğini düşünüyorum. E, çünkü ne kadar e, alternatif olursa, e, ne kadar rekabet olursa başarı öyle gelir diye düşünüyorum. Ama kulüplerin de tabii bu sabrı, bu güveni vermesi lazım. Yani getirip yabancı antrenörü getiriyorsun ama sonuçta bir araştır, bir sor ne kadar başarılı, ne yapmış kulüpte. Yani bunları bence iyi araştırıp getirmek lazım. Çünkü yarın kulüpler çekiyor bunun sıkıntısını. Şahıslar hep gelip geçici. Önemli olan burada kulüpler. Doğru yapılanma dedim yani kadro mühendisi çok önemli. Yani o şekilde onları doğru yönde desteklersek bizler inanın bu işi çok iyi yapacağız Allah'ın izniyle. Evet. Servet Çetin'in yanılmıyorsan türküleri de meşhurdu. Var mı? Şimdi Servet'in Deniz Giriş geliş hikayesini anlatayım. İlk benim da arkadaşım zaten. Göztepe'den gelmişti bize. İyi bir çıkış yakaladı. İlk geldi. Kasetler vardı o zaman. kaset. Benim hiç tanımadığım ismini duymadım. E, türküler vardı böyle türkücüler vardı e, onun sayesinde o türküleri de dinledik e, sağ olsun bize dinletti e, ama türkülerle biliyorsun yani ömür boyu e, her zaman hafızamızda olacak e, çok değerli insanların türküleri e, mesela aklına kalan e, Erdal Erzincan'la yani ben ilk onun zamanında duydum bunu e, gerçekten... Erdal Erzincan'la konsere çıkmış değil mi hocam? ben de <gülüyor> bağlamıyorum. istiyorum her şeyi Serhat'te öğrendik orada işte e, o zaman kaset vardı. Kamplara falan hep kasetle gelirdi. Böyle şeyle e, c, CD çalar yoktu o zamanlar. E, güzeldi yani. Güzel, keyifliydi. Bir de e, kendimiz de söyledik tabii. Eşlik etmeye çalıştık ama sesimiz çok da güzel değil açıkçası yani. Uçak Şu sınırlı taraftan tarafı tarafına... onun kursuna da gitti. Ya özünü kaybetmemiş bir kardeşimiz, hocamız. İnşallah antrenopte de başarılı olacak diye düşünüyorum yani teknik adamlıkta Uşak Sporlu taraftarlar da selamları var. Uşak ee, Sporlu'ya ilgili bir şeyler söylemek isterler demişler. Onlar da maşallah iyi gidiyorlar. Gerçekten zorlu bir grupta olmasına rağmen. Ee, evet. Orada da çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar var. Ee, i̇nşallah e, bu şekilde devam ederler. Ama işte e, dediğim gibi onlar da e, güzel bir yapılanma içindeler. diler. anlamında e, çim sahaya falan çevirmişler. Duyuyorum. Kulaklarıma gelip ailemde görüştüğüm insanlar var orada. Önceden suni içinde antrenman yapma şansımız oluyordu. Ben de o testlere dokunuş yapmıştım o sıralar. Güzel bir kadro kurduk. İyi bir kadro kurduk. Ve o kadro da şampiyon oldu. Ve onun sürecinde devam ettirdiler. Çok güzel bir şekilde. İnşallah böyle devam ederler. Onlara da selamlarım, sevg sevgilerimi iletiyorum. Akisar Spor'da şampiyonluk yaşadınız galiba. Yanlış bilmiyorsam. Akisar Bey'e spordaki o süreci şampiyonluk anılarınız varsa Dinlemek isteriz hocam. Aksar kulübü gerçekten de yönetim bakımından e, Türkiye'nin yani şöyle parmakla gösterecek kulüplerinden bir tanesiydi. Ama maalesef şu anda e, o yönetim, o yöneticilerden kimse kalmamış duyduğuma göre. E, zaten e, gidişatları da ortada. Çok düzgün bir kulüptü. Hem, hem maddi hem manevi anlamında da çok değerli e, değerli insanlar vardı kulübe destek olan. E, antrenman biterdi. E, orada ilçede gezerdik, dolaşırdık. İnsanlar bize çok iyi davranırdı. Halkı çok misafirperver. E, güzel insanlar tanıdık orada. Yöneticiler başkan olsun. Çok değerli insanlardı. Eski belediye başkanı, şimdi e, ilçe il başkanı olmuş galiba. E, ismi aklıma gelmiyor ama şu anda. E, gerçekten güzel insanlar vardı. Onların sayesinde de futbolcular geliyordu. Boş mu imza atan futbolcular bile vardı o kadar söyleyeyim size. Yani. Çünkü güveniyorlardı başkan öğretime. Onları bırakmış duyduma göre. Ondan dolayı herhalde şu anda zaten gidişatları da kötü. İnşallah tekrar sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Yoksa gidişatları şu anda iyi değil. Evet. Süper Lig'de orta beni diyebileceğiniz bir fıkıcı var mı? diye bir sevici sorusu var hocam. Cevap vereceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ta Gatiba'yı her zaman her platformda örnek gösteririm. Adam yaşı 36-37 ama birçok genç futbolcu kardeşlerimize örnek teşkil ediyor. Hem oyunu ofansif anlamda hem defansif anlamda iki yönde de çok iyi kullanıyor. Yani şu anda başta Atiba'yı söylerim açıkçası. Baktığımızda Anadolu klüplerinde şu anda çok yani... Ön planda olacak. E, aklıma şu anda Atiba GİL Açıkçası. Hocam, e, Mustafa Özkan versen ve Martin'le beraber çalıştınız. Şu an milli takımında bence bir forvet sıkıntısı var. Şu an olsalar e, bu sıkıntıyı çözerler mi sizinle? Bence lazım yani şöyle bir Mustafa Özkan bir Ersan Martin. Tabii o zamanlar e, bakın biraz önce e, onunla konuştuk. Şimdi milli takıma Santafor ismi sahi desen, e, Cenk Tosun'u sayıyoruz. Burak'a sayıyoruz. Yani üçüncüyü, dördüncü sayarken de biraz daha düşünüyorsunuz. Doğru mu? Evet. Onlar Mustafa Eskan, Ersan Martin, e, Trabzon'da Mehmet Yılmaz vardı. Fatih Tekkesi vardı. E, yani e, Ümit Karan vardı Galatasaray'da. Yani Tuncay, ondan sonra Semi, Bunda bir sürü santrafor vardı. Yani, alternatif çoktu yani santraforu. Kötü dönemler denkti. Zordu o zamanlar. Yani şu anda Mustafa Öskan da Ersem Artut olsa herhalde bir takıma çağrılırdı. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar çıkar diye bir soru var, seyircisiniz. O soruya net bir şey söylemiyorum. Bu ligi gördükten sonra şu an aynen bir çıkışı var. Adana Demir geliyor, Samsun geliyor, Altay geliyor, Tuzla var. Yani e yani herkes kim çıkarsa da sürpriz olmaz açıkçası. Istiyorum. Çünkü gerçekten de e, doğru bir şekilde geliyorlar. Nasıl doğru bir şekilde geliyorlar? E, Samsun Spor 2B'den iyi bir kadro oluşturarak, iskelet kadro oluşturarak ve nokta transferler yaparak geliyor. Adana Demir keza geçen sene Kılpay'ı kaçırdı, şampiyonluğu tekrar e, elde edip süperli geçirmek için iyi bir kadro oluşturdu. Altyapısını oluşturdu. Yani kim çıkarsa açıkçası sürpriz değil. Altay çok iyi bir kadrosu var. Tuzla iyi bir kadro oluşturdu. Girosun Keza bile. Yani burada sonuçta 3 takım çıkacak ama Vallahi şu e, anda favori de, şu şu diyemiyorum yani favori bu diyemiyorum. Evet çok aday var. Şu an 8-9 takım yarışın içinde. Şu an bile yani. Koliböli'yi evet. biraz anlatır hocamız diye bir soru daha var hocam. Son olarak bunu da sorayım. Efendim? Koliböli'yi Koli hocamız bize anlatırım diye bir soru var. Seyirci sorsun. Kolibali anlatılmaz, yaşanır diyorum ben de. Böyle bir adam yok gerçekten de. Türkçeyi bizden daha iyi konuşuyor. Türk halkını bizden daha iyi tanır. Ee, i̇lk Adana Demirspor'a geldi. Ondan sonra Antep sonra da bize Denir gelmişti. İki sene evet. beraber oynama şansımız oldu Kolibali'yle. Ama e, halen daha görüşürüz. Geçenlerde bir canlı yayın yaptık hatta kendisiyle de. O da İstanbul'da yaşıyor bu arada. Türkiye'yi çok seviyor. Ee, Kolibali... Maçlardan önce bir ta, e, tahmin yapardı. Ben bu maçta diyor iki gol atacağım diyordu. Atıyordu valla. Biz, biz onun üzerine ekmeği başladık. şey i̇şte, sen nereden biliyorsun? Ya yani, Trabzon maçı vardı. 2-0 kazandık. Ve ikisini de ben atacağım dedi. İnanamazsın iki golde de o attı. Trabzonspor'da e, yenmiştik hatta. Mersem adam e, büyücüleri varmış. Yani. <gülüyor> Büyücülerle iş yapıyor. <gülüyor> Böyle bir adam koliboli yani. Her yerden çıkabilir yani koliboli. Türkiye'yi Türkiye'de çok sevdiği için İstanbul'da yaşıyor açıkçası. Yani ile sohbet etmek, muhabbet etmek inanılmaz. Geçenlerde de biliyorsunuz yani böyle bir e, gündem oldu. E, Serdal diye arkadaşımız var bizim. Serdal Boyarız. O da benim takım arkadaşım Deniz buradan. E, bu biliyorsunuz yani e, siyahi futbolcular için bir e, ırkçılıkla alakalı bir paylaşım yapıyorum dedi yani. Kolibali'nin resmini koymuş. O da altına eh. Yani işte küfürlü bir mesaj yazmış herhalde. Herkese. Ben de gülücük koydum. <gülüyor> Çünkü Kolibali <gülüyor> enteresan bir adam. Ya Bayağı bir şey olduk yani burada gündem olduk. <gülüyor> Başka e, bulamadım mı işte? futbolcu futbolcuda beni koyuyorsun diye. Serda'da <gülüyor> istemetmiş. Falan falan. Bu işte. Tabii esprisi. Kolibali sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hayal daha görüşürüz yani. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için e, burada mesela cevap veremez kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olsa da herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür burada ederim. İyi bir program olsun.